Yaşamış olduğum Van ilinde Van Göl'ün turizme kazandırma amaçlı Van Denizi usul sporları yüzme yarışları düzenlenirdi. Ben de Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Halk Oyunları ekibinde yer almaktaydım. 2013 senesinde Halk Oyunları eğitmenim tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Ahtamar Aşkı'na yüzme yarışlarında görevli olarak Akdamar Adası'na gitmiştim. Bu adadaki görevimden bahsetmeden önce bu adanın efsanevi hikayesini kısaca anlatayım. Vakti zamanında bu adada yaşayan Ermeni Başkeşiş'in güzelliği dillere destan Tamar adında bir kızı varmış. Adanın çevresindeki köylerde çobanlık yapan bir genç bu kıza aşık olurmuş. Genç çoban Tamar'la buluşmak için her gece adaya üzermiş. Tamar ise her gece karanlıkta yerini belli etmek için adanın kıyısında elinde bir fenerle onu beklermiş. Bundan haberdar olan kızın babası Fırtınalı bir gecede elinde fenerle adanın kıyısına inmiş. Sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzüp gücünü yitirmesine sebep olmuş. Yüzmekten gücünü yitirip yorulan genç çoban boğulmuş. Boğulmadan önce son nefesiyle Ah Tamar diye haykırmış. Bunu duyan Tamar da hemen ardından kendini gölün sularına bırakmış. O günden sonra bu ada Ah Tamar ismiyle anılmaya başlanmış. İşte bu efsane o günlerden günümüze hep böyle anlatılmaktadır. Önce adanın adı Ahtamara iken zamanla dil evrelerinden dolayı günümüze kadar Aktamar olarak gelmiştir. Bu adanın hikayesi bu şekildeydi. Bu yüzme yarışı adanın hikayesinden yola çıkılarak organize edilmişti. İşte ben de bu yarışmanın olduğu gün hikayedeki Tamar olmuştu. Tamar aşkı yüzme yarışlarında Tamara'nın aşkı için 80 yüzücü, kıyıdan Akdamar Adası'nın iskelesine kadar 3 kilometrek bir parkuru yüzerek yarışmışlardı. Birinci olan yarışmacıyı iskelede elimde bir fenerle karşılamıştım. Elinden tutarak iskeleye çıkmasına yardımcı olmuştum. Böylece bu genç aşkımız Tamara'nın aşkı için 79 yüzücüyü geride bırakarak birinci olmuştu.